Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere satürn balık burcundaki geçişinin başak burçlarını nasıl etkileyeceğine alakalı değerli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet başak burçları ekran başına diyoruz. Evet sevgili burçtaşlarım başak burçları ama bugünün konusu yükselen başak tabi ki. Neden yükselen Başakların yedinci evlerinden ne geçecek? Satürn geçecek. Niye hocam? Çünkü senin yedinci evin balık burcu. Evet. Başak burçlar için şunu denir. Hani Virgin, Virgin İngilizcesi Virgo olarak da geçiyor. Bakire burcu anlamına geliyor Başaklar. Neden hocam? Çünkü Başaklar çok zor severler. Çok zor eler. Yani çok bir sürü elemeden geçirler karşılarındaki insana. Peki. Neden elemeden geçiriyor hocam? Çünkü karşısındaki kişiye gönlünü verecek. Tamamen ona bir aidiyet duygusu, ona bir teslimiyet duygusu ile bağlanması lazımdır bir başağın sevdiği kişiye. Ve o sevdiği kişi evlenecek kişi. Çünkü niye? Yedincevi başakta. Eğer bir başak gerçekten sevmiyorsa, gerçekten aşık değilse karşısındaki kişiyle iki sebepten evlenir. Birincisi ya aşık olur o yüzden evlenir. Tamamen ona adar kendisine ikincisi de arkadaşlar niye kendi geleceğini garanti altına almak için maddi yeterli olması lazımdır karşıdaki kişinin bu arada o başan arada çok zenginlik değildir öyle yay burcu gibi ama kendi geleceğini garanti altına alacak yani kimseye muhtaç olmayacak kendi güven unsuru güven de hissedecek bir gelir sahibi olması lazımdır. Ve dedik ki Başaklar işte bu çok detaycılığı seviyor ve çok elemeden geçiriyorlar doğru kişiyi sevmek için. Ama o kadar elemeden geçirirken işte bazen ne oluyor? Bazen yanlış kişilere e, takılı kalabiliyorlar. Bu arada arkadaşlar e, astroarif.com web sitemiz biliyorsunuz. Astroarif.com'da sizler için hazırladığımız bir sürü içerikler var. Ve aynı zamanda kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum ve beğen butonuna bastığınız için. Evet Başak Burçları dedik ya zor bir seçim yapıyorlar zor elemelerden geçiriyor sizleri ya da işte Başak Burcu birisini sevdiğinde ne yapıyor arkadaşlar bir sürü elemeden geçiriyor. Çünkü kalbimizi herkese ne yapıyoruz açmıyoruz ve dolayısıyla da hani Tarkan'ın mesela geç evlenmesi haritasındaki Başak ibarelerindendir. O da aynı şekilde bir sürü elemelerden geçirirken geçirirken onun sapı bunun çöpü derken ne yapıyor? Evde kalıyor <gülüyor> ve geç evleniyor. Evet şimdi hocam peki Satürn'ün balık burcuna geçmesi yani bizim yedinci evimize geçmesi bizler için ne anlama geliyor hocam? Birincisi bu üç yıllık süreç içerisinde kendinizi adamamayı öğreneceksiniz arkadaşlar tamam mı kendinizi adamamayı öğreneceksiniz ne demek adamak yani kendinden vazgeçerek sevmek zorunda değilsin sevgili Başak tamam bu dünyaya hizmetçi olarak geldin ırgat gibi çalışıyorsun ona buna kafa yoruyorsun yoruluyorsun da yoruluyorsun onun sebepi bunu çöpe ama artık orada diyor ki planlı sistemli sev bu kadar duygusal bağlanmak zorunda değilsin mantık çizgisinde sürdür diyor. Bu zaman zarfında arkadaşlar bekar başaklar evlenebilirler. Çünkü hatta bazıları da evlendiği zaman sağlam evlilikler oluşabilir. Bazılarında ise arkadaşlar şöyle bir durum oluşacaktır. Ee, evli olanların da evlilikleriyle alakalı sınavları geliyor başaklarda. Bunu da şimdiden burada söylemiş olalım. Evet, değerli arkadaşlar, gitmedik bir yere buradayız. Başaklar, daha bunlar ısınma hareketleri. Evet, birazcık size bu 3 yıllık durumda başka nelerden, e, neler sizi ne yapacak? Biraz gelin hep beraber bakalım aldığımız notlardan. Astrolojide arkadaşlar biliyorsunuz ki Satürn, disiplin, sorumluluk, sınırlar ve zorluklarla ilgilidir. Ve balık burcuna geçmesi genel olarak tüm burçlar için önemli bir astrolojik etki. Hayatlarımızın farklı alanlarına zorluklarla karşılaşıyoruz ve sizlerin de 7. evlerini etkileyebilir demişiz ama etkileyecek yani. Kaçınılmazlığın sesi. Hani e, ajan Smith e, Murphys'ı, Murphys diyor Neo'yu diyor ya e, şeyde Matrix filminde Bay Anderson diyor. İşte diyor bu. Kaçınılmazlığın sesi diyor. Yatırmış tren raylarına işte kaçınılmaz olarak 7. evleriyle alakalı, ilişkilerle alakalı ve iş ortaklıklarıyla alakalı ciddi anlamda bu 3 yıllık zaman zarfında akla karayı seçecekler. Bu zaman zarfında dediğim gibi bazı e, evli başaklar e, boşanacak bazıları da evlenecekler. Ve burada ilerlemesi yani başak burcu insanların bu alandaki zorluklarla kısıtlamalarla karşılaşacaklar. Niye? Çünkü o alandaki belli başlı bunaltılar sizlere sınav olarak gelecek dedik. Özellikle yakın ilişkilerde sizden daha fazla sorumluluk isteyecek. Yani evliyseniz evlinizle alakalı sorumluluk almanızı isteyecek. Diyeceksin ki hocam ben zaten yeterince sorumluluk alıyorum. Evin yükü bende, şunu u bende falan. Orada aşkla, sevgiyle alakalı da sorumluluk alacaksın. Yani o duyguların turşusunu kurmayacaksın. O duygularını paylaşmayı öğreneceksin. Paylaşmayanlarınız için söylüyorum. Yani o duygular arkadaşlar paylaşmadığınızda sizi hasta ederler. Ve sizlere hasta edeceği gibi diğer arkadaşlar başka şeyler de yapar. Onları hani dediğim gibi duyguların turşusunu kurmayacaksınız. Onları söylemek, anlatmak, konuşmak sizi aciz bırakmaz. Siz eğer duygularınızı açtığınızda aciz ya da zayıf düşeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ve eğer siz duygularınızı açtığınızda birileri sizi acizlikle ya da buna benzer bir ithamla yargılıyorsa o kişi sizin için zaten yanlış kişidir. Sizin duygularınızı anlamak gibi bir çabası yoktur. O yüzden orada da ne yapacağız? Fazla da vakit kaybetmeyeceğiz. İlişkilerin daha disiplin sabırlı olmaları gerektiği bir döneme giriyor. Ayrıca da 7. ev iş ortakları anlamına da gelir ve açık düşmanlıklar anlamına da gelir. Bundan dolayı da ne olacak arkadaşlar? Bu ortaklıklarda sınırlar ve sorumluluklar konusunda bazı anlaşmazlıklar da yaşayabileceklerdir. Evet değerli arkadaşlar Satürn'ün bu geçişi e, aynı zamanda Başak Burcu insanlarına olgunlaşma, disiplin, sabır ve bu alanda ciddi anlamda sabır kazandırmak için fırsatlar sunacak. Niye? Hani bazıları Allah'tan sabır ister. E, Allah'tan sabır istiyorsan önce karşına edecek durumlar çıkması lazım. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet biliyorum zaten biz sabır taşına döndük ama yapacak da bir şey yok yani. Bu dönemde Başak Burcu daha sağlam temellere dayanan ilişkiler kurmak zorunda. Eğer ilişkinizle pamuk ipliğine bağlı bir e, evlilik sunuyorsanız ya da bir evliliğiniz varsa... Bu dönemde ciddi anlamda e, bazı durumlar yaşayabilirsiniz. İş ortaklarıyla da mümkün olduğu kadar yazılı ve sözleşmeli olarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Çünkü söz unutulur yazı kalır diye bir laf vardır. Bu dönemde karşınıza bu çok çıkacak. Bu dönemde gerçekten e, zorlu bir dönem olacak değerli dostlar. Şimdi... Madde madde baktığımızda ilk önce dediğimiz gibi yakın ilişkilerde daha fazla sorumluluk alacaksınız ve almak zorunda kalacaksınız. Sorumluluk alamayanlar gemiyi terk edecekler. Çünkü bakacak artı eksi hesap yapacak bilanço çıkaracaksınız. Bu adamın ya da bu kadının bana artısı nedir eksisi nedir buna bakacaksınız. Bu Bugüne kadar oldu mu olmadı mı ben zaten düzeltme ustasıyım düzeltmeye çok çalıştım çalıştım ama o bir adım atmadı. Plan gibi düşüncelerle devam edeceksiniz 3 yıllık bir zaman zarfında. Ve ilişkilerinde daha disiplinli ve sabırlı olmaları gerektiğini, ani parlamalar yapıyorsanız bunun önce düşünüp sonra konuşmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Özellikle ay koç olanlarda bu daha fazla ön plana çıkacaktır. İlişkilerinde daha fazla sınırlama ve kısıtlama yaşayabilirler. Yani sizin de partneriniz sizi kısıtlayabilir. Böyle bir durum var. Özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. Ya Zaten diyeceksin ki, hocam ben yani vur patlasın, çal oynasın zaten bir hayatım yok ama işte bazen e karşındaki kişi kendisine Senin ilgi göstermediğini düşündüğünde Seni kısıtlama yoluna gidecektir Zannedecektir ki senin odan başka yerde Yani senin orijinalinin böyle olduğunu Bilmeyecektir Bu da ne yapacak seni kısıtlamaya gidecek Ve sen bunu geç anlayacaksın 3 yılın sonunda Çözeceksin bu olayı Yine iş ortaklıkları daha fazla anlaşmazlık ve zorluklarla Karşılaşabilirler Ancak bu dönemde aynı zamanda olgunlaşma Disiplin ve sabır kazanmak için fırsat da sunabilir Evet Başak burcu insanları daha sağlam temellere dayanan ilişkiler kuracaklardır. Mecburi. noktada böyle bir yani yanlış bir temel varsa ortada aslında bunun anlamı şu. Temeli sağlam olmayan ilişkiler bozulacak anlamına geliyor. Bazen bazı şeylerin bozulma ihtimalini göz önünde bulundurarak ses çıkarmazsınız. Hani herhangi çünkü bir şey olabilir. Zaten pamuk ipliğine bağlı duruyordur. İşte burada arkadaşlar o ilişkiye sağlam temellere atılıp tekrar inşa edilecektir. Ya da mevcuttaki sistem yıkılacaktır. Ortaklar konusuna az önce de değindik. Daha özenli, daha disiplinli ve yazılı kurallarla hareket etmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Bu dönem sizin için öğrenmek, büyümek, gelişmek için bir sürü fırsatlar karşınıza çıkaracak. Sabırlı sabırlı olmak, zorluklar, başa açık bu tarz konularla ilgili ciddi anlamda karşınızda bir sürü olay yaşayacaksınız. Yani 3 yılın her gününü şu anda size tek tek anlatmak mümkün değil. Bir de herkesin doğum haritası ve bu doğum haritasında aldığı etkiler çok çok daha farklı. Evet. Başak Burcu insanların insanlarla olan ilişkilerindeki sorunların çözme fırsatı bu şekilde olacak. Devam ettiğimizde arkadaşlar bazı Başaklar arkadaşlar hani Başak Burcu düzenli Burç derler ya aslında bu yanlış bir çevirinin sonucu Türk literatürüne girmiş hatalı bir anlatımdır. Başak Burcu düzenli bir burç, burç olmayabilir. Başak Burcu sistemli bir burçtur. Sistem kurucudur. Yani Başak Burcu aynı zamanda çok dağınık olabilir. Ama dağınıklığın içinde her türlü şeyi nereye, nereye ne koyduğunu hepsini çok iyi bilir arkadaşlar. Başak Burcu. Bundan dolayı da e, bazen artık bu Başak Burcu'nun bu karmaşık çalışanları için bu karmaşalardan kurtulmaları ve tertip düzene girmeleri gerekir. Yani Evet kafasında neyi nereye koyduğunu düşünebilir, biliyor olabilir ama yine de bir sistem durması gerekebilir. Özellikle hani bazılarında da bu düzen sistem kurma takıntı seviyesinde olabilir ve bununla alakalı bir çözüm arayışına girebilir. Özellikle işte terazi üzeri başaklar gibi ya da başak üzeri teraziler, bunlar da bu takıntı noktası biraz daha fazlaca olabilir. Özellikle Güney Aydın'da, başaklarda da, Lilitle Kavuşum Güney Aydın başaklarda da bunlar gözlemlenebilir arkadaşlar. Burada da ne yapacaksınız? Önlem alacaksınız. Niçin? Her şeyi takıntı haline gerek, yap, yani getirmeye gerek yok. Her zaman plakaları ezberlemeye gerek yok gibi söyleyebiliriz hani bazı insanlar için. Kişisel sınırlarını ve sorunlarının daha net bir şekilde belirleyebilecek. Ne olacak? Patavatsız çıkışlar yaptığında ya da orta yerde kral çıplak dediğinde kendisine dönen oklara farkına varacak. Artık kral çıplak dememeyi öğrenecek. Çünkü kralın çıplak olduğunu herkes görüyor sevgili Başak. O yüzden buna dikkat edeceksin. Bu dönemde ne olacak? Başka bu dönemde arkadaşlar önemli bir dönüşüm, değişim yaşayacaksınız. Çünkü oradaki satürn özellikle ilişkilerde sizi dönüştürecek. Doğru noktaya doğru ilerlemenizi sağlayacak. Ve devam ettiğimizde de arkadaşlar genellikle bu yüzleşmelere yani kendi iş dünyanızdaki ilişkinizle alakalı kendi iş dünyanızdaki problemleri ve zorluklarla yüzleşmeniz gerekecek. Neden hocam? Çünkü ilişkide kendinizi görmeyebiliyorsunuz. Kendinizi karşınızdaki insanın gözünden görebilmeniz lazım ki o alanlarınızı iyileştirebilirsiniz. Olgunluk ve sabır yine göbek adınız olacak. Özellikle ilişkilerde 3 yıl boyunca. Yine bahsettiğimizde, yani bu konuyla alakalı en son geleceğiniz noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, özgüven kazanma noktasında, kendinizden emin olma noktasında, artık detayların içerisinde kaybolmamanız gerektiğini ve zorluklarla karşılaşsanız bile bunların üstesinden gelebilecek inancınız olacak. Bu 3 yılın sonunda değerli arkadaşlar. Şimdi burada az önce de bahsettiğim gibi bu 3 yıl Başaklar'da böyle bir etki yapıyor. Geçen senede biliyorsunuz aslanlar e, bu potaya girdiler. Özellikle bu yılın Ağustos aylarında Venüs-Merkür geri hareketi esnasında ilişkileri çok e, yani Ağustos aylarına falan tekamül edecek aşağı yukarı. E, ilişkileri ciddi anlamda gerilecek bazıları mahkemede alacak boşanma kararı alacaklar bazıları ciddi ailevi problemler yaşamaya başlayabilir yine bu senin ağustos ayında bazıları bu dönemde yapacağı bu problemler 2024'e kadar sürecek ve hani genelde as astrologlar 2020 zor geçecek falan diyorlar ama aslında bunlar bir ısınma hareketi 2024'te asıl bomba o zaman patlıyor böyle bir durum söz konusu arkadaşlar ve bazıları için bu serüven 2000 24-2025'e kadar 3 yıllık süreçte devam edecek 2026'ya kadar arkadaşlar ee, hiç mi iyi bir tarafı yok var nedir sorumluluk almak ya da aşk kafasından kurtulmak ya da duygularınızı açmaya açmak için artık çekinmemek ve bunlar da beraberinde size sağlığınızı olumlu noktada etkileyecek bazılarını yani o duygularla alakalı problemleri çözdüğünüzde tabii ki evet değerli dostlar satürn balık burcuna geçtiğinde başak burçlarını nasıl etkileyebileceğini sizlere anlattık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için astroarif.com'u ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz ve kişisel doğum haritası analizi almak isterseniz de 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bizlerle temasa geçebilirsiniz. Değerli dostlar evet Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.